Karakların hani sevdiği şeyler almıştı. Hani işte. <gülüyor> Yaşasın. Dur şu bak kazana ben yerim. Bak ne hale geldi. Sanayi de standart. Ha ha ha.